Bir de en çok ütü yapmak nedir demişiniz. Yani ütü. Mesela kırışık bir şey ütülüyorsunuz. Ütü yaptığımız göre. Şimdi ütü sıcak bir şey ve elektrikle çalışıyor ve kıyafet. Yani size ait kıyafetleri ütülüyorsunuz. Çok güzel iş kapılarınızın yani kötü giden, kırışık, karışık. Yani mesela eğitiminiz yarımsa tamamlayacaksınız. O iş olmaz derken o işte kalıcı olacaksınız. Bir ilişkiniz var ve bir türlü düzeltemiyorsunuz ya. Yani bu ilişkiden bir şey olmaz dediğimiz nokta Düzeltmek bu ilişkili evlilik yapacağınız ve hayırlı bir evlilik yapacağınız gösterir. Parasal konularda sıkıntılarınız varsa, ütü yapıyorsanız artık bu kırışıklıklar, bu düzensizlikler bitip rızkınız aydınlanacağınız kapılarını kendi imkanlarınızla başkasında değil. Çünkü kendiniz ütü yapıyorsunuz. Kendi kazancınızla, kendi oluşumuzla pürüzleri çözüp daha bereketli, daha hayırlı noktalara erişeceğinizi gösterin. Eğer anneniz ütü yapıyorsa onun kendi kardeşleri arasında çözmeye çalıştığı mal, konuşma usuflarındaki tartışmalar zaman içerisinde oturup haklar verileceğini gösterin. Eğer babanız ütü, ütü yapıyorsa İş, iş konusunda haksızlığa uğrayabilir. Çevresindeki insanların emeğinde gözü olabilir. Yaptığı mala, insanlar bu nereden ne yapıyor da malı kazanıyor diye düşüncelere sebep olsa da o kişi alnının teriyle başarıya eriştiği ve haklarına sahip. Mesela ütü yapıyorsunuz ya, bir bina dikmek, bir arsa yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Kötü yaptığınız zaman tapusu, toprağı size ait malı da temsil eder ve güçlenmeyi temsil eder. Parasal problemler gidecek. Eğer sağlık probleminiz varsa ütü yapılıyor vücudumuzda kanseriz diyelim ki ciddi anlamda. E, ütü düzleşme artık sağlığınızla alakalı krizler önlenecek. Tedaviye cevap vereceğinizi gösterir. O yüzden ütü yapmak hayırdır. Eğer genç kızınız ütü yapıyorsa ona da hayırlı bir kısmet. Oğlunuz ütü yapıyorsa çok iyi bir insanla düzen korup çok kalabalık bir aileye temsil edeceğini gösterir. Hoşçakalın.